Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün ekranlarınızın başına biraz daha yaklaşın sesi biraz daha açın diyoruz. Çünkü hemen hemen hepinizin tanıdığı bir isim ve kendi alanında bir otorite ile birlikte olacağız. Ayrıca program kaydımızda bunun da onurunu yaşamaktayız.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 Mesela empati kurma, bendili, ilişkilerde güç savaşı, iletişim ve uyum problemlerini nasıl çözeceklerini adeta balık tutmayı öğreterek bizler kadar olmasa da e, kendi hayatlarını direksiyonuna geçmelerini, kendi arabalarını, kendi hayatlarını e, devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz. Başka bir özelliği de aynı bu arama motorları gibi,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 Takdir edilir, takdir edildikçe pekişir, pekiştikçe kalıcı hale gelir. Gelir, çok doğru. Hocam tabii e, ikili ilişkilerde çok önemli birkaç konu daha var ki... İzleyicilerimiz şimdi iyice açtılar sesi evet. Ekranların başına iyice yaklaştılar Çünkü hep merak edilen Hep sorulan sorular bunlar Ve en fazla muzdarip olduğumuz Konular da bunlar İkili ilişkilerde güvensizlik Kıskançlık, aldatma Sanal aldatma evet. Maalesef Hangi birinden başlasak e, Hakikaten hepsi de acil Ama eğer vakit yetmezse Bir sonraki programlarda ele alırız. Kıskançlıkta kişi kendine güvenmiyorsa çok kıskanç oluyor ve karşı tarafı bir cam fanusa e, hapsediyor. Bu da e, kaybetme kaygısı veriyor. Kaybetme kaygısı yaşayan kişi ilişkiye neredeyse yüzde elliden fazla kendini veremiyor. Yüzde ellinin altına iniyor. Kişi yani yarı yarıya yok gibi bir şey. Evet. Negatif e, sinyaller ve Enerji e, gönderdiği için e, kendini gerçekleştiren kehanete kadar yani ayrılmaya kadar, kaybetmeye kadar, aldatılmaya kadar gidiyor. gidiyor. Demek ki çok kıskanan kişi kendi özgüvenini güçlendirsin, ilişkiye daha çok zaman ayırsın, e, tamam kaybedecek bir şey yok. Diğer tarafı zaten kaybetmez. Anlatabildim mi? Evet. Yani kıskanmak doğal bir duygu ama dozajında. Bakın amayı burada doğru yerde kullandık. Evet. Doğal bir duygu bununla birlikte e, do, dozajında kullanılırsa daha ilişkide yapıştırıcı rol oynar. Bunun için en temel kendi bireysel, ruhsal, kalbi, zihni olarak, zihnen yani kendimize bakımda bulunmak, ilişkiye emek harcamak. Diğer türlü partnerimizi veya eşimizi... Can faunusta tutamayız. Sadece bütün çevreyi yok, at, yok edip e, eşimle ben kalayım derseniz, o zaman birbirinize bağımlı olursunuz. Yani adam karıkolik, karısı da adamkolik kolik. olur. E, arkadaşlar yok, akrabalar yok, aile yok. Yani Robinson, Krüza ailesi gibi olurlar. Evet. Yani bir adada yaşamak zorunda kalırlar sonra birbirlerini yer bitirirler. Evet çok doğru ilişkiler de yıpranır ve e, kaybetme korkusu yaşanırken birdenbire kayıplar, aldatmalar olur. Aldatmalar Sanal anladınca. aldatmaya bir, birkaç saniye şu şekilde şey yapayım. Sanal alemde tabiri caizse takılmanın yolları iki tarafta psikolojinin öngördüğü, Kurallar içinde belirlenir. İşte kalp gönderilmeyecek, gül gönderilmeyecek. İşte karşı tarafın yanlış anlayacağı sevgi gösterilerinde ve gösterilerine izin verilmeyecek ve yorumları engellenecek. Ya da her iki tarafta Facebook'uma şu kişiyi dahil edeyim mi? Yani karşı taraf eşinin Facebook'undaki kişileri tanırsa rahat olur. Anlatabildim mi? Diğer türlü bilinmeyen x bir kişiyi dahil ettiğinde veya kim bu dediğinde bizim cevap verebiliyor olmamız lazım. Ya ben faceten iki e, takıldım veya iki yazıştık. Ne olmuş bu aldatma mı? Mesela beni seviyorum dedi ben de seni seviyorum dedim. Şimdi bu direkt e, hakimin karşısına gittiğinde... Aldatma mıdır hocam? Aldatmadır. Evet. evet. Çünkü evet. senin rahatsız olacağın... Başta da dediğiniz gibi empatik yaklaşmak lazım. Yani ben rahatsız olacağım bir şeyi yapmamam lazım. Çünkü eşimin yapmasından rahatsız olduğum bir konuyu sanal alemde benim yapmamam lazım. Ama bu durumda taraflardan bir tanesi bunu yaparken hadi empati kur e, aynı şeyi ben de yaptım diyelim sen ne dersin? Dediğinde karşı taraf kendi ayıbını örtmek için arkadaşınız önemli değil herhangi bir şey demem dediği takdirde ne yapacağız hocam? Bence sanal alemde az önce dediğim gibi gezmenin kuralları önceden belirlenmeli. Anlatabildim ben şu yazışmalardan huzursuz olur ve bunu aldatma sayarım. Çünkü ilişki uzmanlarının aldatma saydığını ben aldatma sayıyorum. Demek hı hı. lazım yani hı hı. yine bilimin tartışma olduğunda mutlaka bir ilişki uzmanına gitmek lazım çünkü inatlaştığınızda inat, iki inatçı keçi gibi ikiniz de uçuruma yuvarlanırsınız <gülüyor> İlişkilerde böyle <gülüyor> yani. Tabii bir de bu defa güç savaşı ve inatlaşma da giriyor değil Tabii. mi araya hı. bu defa çiftler birbirlerini güçlerini de kabul ettirmeye çalışıyor değil mi? Şimdi burada bravo, çok doğru, herkes bir üstün olma gayreti içinde. Ben bazen diyorum ki, işte bu adam kim diyorum, bayan diyor ki bu benim kocam. Diyelim ki bu konuda bu haklı çıksa, yani e, yabancı anlamında diyorum, bu elin gavuru mu diyorum yani, senin kocan. E o zaman ikiniz birden zafer kazandınız. Oley, kocam haklı çıktı. <gülüyor> Diyelim ki eşin haklı çıktı. Mesela Türkiye'nin başkenti biri dedi Ankara, biri dedi İstanbul. Bir harala gürele bir tartışma çıktı ve karısı haklı çıktı. O zaman adam şöyle demesi lazım, oley... Aynı Beşiktaş şampiyon olunca nasıl herkes benim takımım şampiyon oldu, benim karım haklı çıktı, benim karım <gülüyor> bu yarmayı kazandı diye sevinmesi lazım. Böyle bir ilişki keşke olsa. Değil mi? Ama mümkün, inanın mümkün. birçok e, gelip danışmanlık, destek hizmetleri alan e, çok büyük sıkıntılar için e, psikoterapistlerimiz terapi yapıyorlar. Yani bu tedavi edici bir konuşma düşünsel ve e, düşünsel arızaları duygusal arızaları düzeltiyor. Duygusal arızalarda duyg e, arızalı davranışları düzeltiyor. Önce düşünce düzeliyor. Sonra duygu. Duygular düzelirse davranış. Böyle birbiriyle ilintili ve ilişkili. Evet. Anlatabildim mi? Psikoterapi evet. burada çok önemli. Bazen taraflardan birisinin terapi alması gerekebilir. O zaman ikisi birden e, terapi merkezlerine danışmanlık merkezlerine gitmeleri gerekiyor. Maalesef psikoloğa ya da aile danışmanına gidecek şeyi taraflardan birisi ben hasta değilim sen git diyor. Dişçi de diyebiliyor muyuz? Benim dişim ağrımıyor sen git. Aynı şekilde birlikte hareket etmek lazım. Evet. Evet. E, daha çok konu var ama e, diğer programlarda konuşuruz diye düşünüyorum. İnşallah e, çünkü hakikaten çok fazla konu var ve bu konular hemen hemen hepimizi de ilgilendiriyor. Gerek ikili ilişkilerimizde gerek toplumsal ilişkilerimizde neleri daha kolay yapabiliriz, neleri zor olandan kolaya çevirebiliriz, dönüştürebiliriz ve daha nasıl mutlu olabiliriz hepsini hocamız Ekrem Çulfa'dan öğrenebiliriz sonraki programlarımızda diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız Görüşmek için. Görüşmek üzere ben de teşekkür ediyorum. Çok heyecan verici bir program oldu. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olunuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili İşkolik izleyicileri ilişki uzmanı Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa'yı ağırladık. Hoşça kalın.